Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Arun ve bugün sizinle Jailbreak oynayacağız ve Jailbreak'te yeni bir güncelleme geldi. Şimdi öncelikle videoyu hemen burada durdurup beğenin veya durdurmayın beğenin çünkü şu anlık zaten çok bir şey yapmayacağız. Şimdi Roblox'u uzun bir aradan sonra yeniden yükledim. Kamera hassasiyeti falan biraz sıkıntılı oldu. Oyunun seslerini hafif kısmak istiyorum. Tamam, grafik kualiti zaten yüksek olsun. E yanımda bu arada Gamer var. O da geldi, join oldu bana. Şimdi onunla birlikte gideceğiz. Tabii o beni duymuyor şu an. Müzeye gideceğim ben. Ee, bu şeyden kaçayım. Müzeni soyabileceğiz mi ona bakacağım. Evet, hemen kaçanlar oldu tabii. Bak nasıl koşturuyorlar. Çok uzun bir ara, zaman olmuştu ya. Ama yani Roblox'u ben de çok seviyorum. Şimdi sizden isteğim var videoyu beğenerek videoları izleyerek tüm Roblox videolarını izleyerek bana destek olun. Aha tuttuklan ne oldu? Ha, tamam. Bana destek olun yani. Bana destek olduğunuzdan sonra zaten sıkıntı çıkmayacaktır. Ben tabi binemiyorum. Ha, tamam baya lag var o yüzden. Burada durayım ben. Şöyle kaçalım. Sarkeyemur öldü, öldü galiba tam bilmiyorum polisler var ee, ben de yanına gelsem hemen sıkıntı olur mu tamam ben de kaçtım biliyorum hemen aracıma bineyim. Sarkeyemur da gelsin bizim kamuflaj tam gidelim Şimdi bu müze şeydeymiş nerede olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası bir videoya baktım yabancı bir videoya ee, nerede olduğunu tam bilmiyorum Oo, wow helikopterler falan var Bu videoya böyle bir 100 100 like falan atarsanız çok mutlu olurum. 100 beğeni gelir zaten. Bunu yapabilirsiniz. Yani artık Roblox Roblox'suz olmuyor. Roblox'a yeniden ve yeniden başlamış oluyoruz. Ne oldu? Ha tabi boşluğa bastım. Müzeyi soyacağımız için Dur ben kamuflaje yazı yazayım. Tamam I want to go museum'da yazdım. Türk'te işte hani sıkıntı var galiba chat'inle. Mesajlaşma zımbıtısında. Bu arada Mücellemeler güzel. Çok, so close. Ha müze şeydi ya tamam hatırladım. Böyle garip bir araç vardı pahalı falan. Dağın başında aynen müze burasıydı galiba. Burada sanırım küçük bir bina vardı. Burayı müze yaptılar. <gülüyor> yukarıdaki helikopterler falan var. Onlara gideceğim, bineceğiz. O, burada ters dönmüş bir araba var. Ve hala döne döne gidiyoruz. Şimdi ben... Evet, bu araba... Bu araba... Kaç para? 50 bin dolar. Ve para çok fazla istiyor. Yani gereksiz para istiyor. Şimdi ben buraya... Yukarıdan çıkacağım. Yukarıdan patlatarak aşağı ineceğim. Tamam. Evet, başladık şu an. Şuradan bir kemik alacağım. Evet. Müzeden şu an bayağı bildiğin soyuyoruz ya. Müzeyi soyuyoruz. Tamam. 5 kiloluk eşya taşıma kapasitemiz var. Tutan komunu da alalım. Aynen. Bir de şuradan gidelim. İçeri, içeride ne var? İçeride sanırım bir şey yok. Tamam. Hadi gidelim. Kasinger'a bindim. O da binsin. Gav yazdım. Fok iyiydi ya. Fok sağlamdı. Polislere yakalanmadan gidebilirsek çok hoş olacak. Şu an bir de kasa açalım yolda giderken. Hemen skip diyeyim. Ee, mavi çıktı. 250 dolar. En azından 250 dolar aldık. Ne oldu demin öyle? Tamam. Ee... Cache bu burada duruyor mu? Keş umarım ya yani paralar umarım duruyordur. Ben çünkü onu göremiyorum. Aynen bir de tren soyalım burada. Ama tamam. O beni bekler büyük ihtimal. Hemen trende soyalım. Tamam, combo yapıyoruz ya. Hem onu hem onu çok güzel soygun yapıyoruz şu an. Tamam, bridge vault yapalım. Hemen kasayı patlatalım. Parayı da alalım. Buradan da 1500 alacağız. Çok sağlam bir para yapacağız. 8, 8 kilo'ya kadar kaldırmak için kapasiteli çanta alabiliyoruz yanımıza. Hemen tamam, hemen 500 olsun oldu. Ben atlıyorum. Kapı zaten çıktığımızda şeye gittik. Tamam buradan 1500 aldık en azından. Hadi hatta bir de oradan alsaydık sağlam para alacaktık ama. O galiba trenin sonuna gidecekti ya. Ee, oyunda sıkıntılardan biri de bu eşrek muhabbeti. Tabii o onu biliyoruz biz neden olduğunu da. İşte sıkıntı 13 yaş ve altı kullanıcıların kullanmasından kaynaklı falan oluyor genelde. Şu tür şeyler oluyor. Yani çünkü Roblox çok açık bir oyun yani her türlü her şeyi rastlayabilirsiniz oyunda. Yani o yüzden yaş kısıtlaması var. Yani ne kadar grafikler. Böyle kötü gözükse de, oyun güzel. Where? Ee, zaten yazdım okuyamıyorum ki yani niye yazayım boşuna. Zaten gi gizli base neredeydi ya? Bizim bu gizli base'in nerede olduğunu ben hatırlayamıyorum. Sanırım buralarda bir yerlerdeydi. Aynen su kulesi vardı hatta su kulesinin o taraflardaydı. İngilizce dışında yazı yazdığında sıkıntı çıkartıyor oyun. Aynen gizli tünel orada mı? Yok, orası değil. Aynen orası. Araba hala kayıyor. Buna bir şey getirememişler. Azıcık daha ben oyunun sesini hafiften kısayım. Araba geri gitmiyor. Ha tamam. Ya yani müzenin bir artı olarak bunu şey yapmışlar. Çünkü müzede de Aa, ters dönmeseydi güzeldi. V'ye bas aynen basıyorduk dönüyordu. Tamam, normalde şöyle bir olay vardı. Ee, parayı aldığınızda criminal base'e gitmeniz gerekiyordu eğer jewelry store soyarsanız. Ee, tünel soyduğunuzda direkt parayı alıyordunuz zaten. Ben bu arada şimdi şuraya gireceğiz. Collector yani burada museum collector buradan para alıyoruz. Şimdi bu müzeyi e, içinde bir dinozor fosili var. Eee İşinde bir araba, araba var ve o araba çok pahalı. Ee, pahalı değil aslında çok pahalı değil. De. Burada da bir müzik kolektörü var. Ee, dışındaki bir araba var ve e, içeride tutan komunun afası şeyi var. Bu Xbox'tan oynuyor o yüzden hemen kaçabiliriz. Evet burada. What fire yazmış. Ha, wait fire tamam. tamam. Beni takip etsin o. Ben şöyle bir chuuya basacağım. Tabi boşu boşuna basmış gibi oldum da. Uuu hadi uçalım biraz. <gülüyor> Morgaz sala sala gittik. Bunu para vererek alıyorsunuz daha fazlasını eğer isterseniz. Eee ben para vermeyeceğim. Ama çok eğlenceliydi ya müzeyi falan soyduk çok çok iyiydi. Bunun daha fazla videosunu falan çekeceğim birkaç kez daha müze... Ooo Şimşek. Birkaç kez daha müze falan soyarız. Bir de Jewelry Store ya da bankayı soysak güzel olabilir. Ha, varmış. Hemen gel gel gel kamuflaj geldi. Tamam. Şimdi burada geliştirdiler mi bilmiyorum. Burası hala gelmedi. Çok yakında diyordu Burada artık Artık iyice yakında. Ve şeyleri Mawar ma ma yapmışlar. Tamam. Kasaya kamuflaj öldü. Sanırım benim yüzümden veya kadının yüzünden öldü. Kadını bu arada öldürmek istiyordum ama ben orada uçsun falan diye. Patladı. Kamuflaj gelir şimdi zaten. Buradan da 1000 dolar alacağız. Baya zengin olduk. 50.000 dolarımız oldu. Bu, bununla diğer videolarda araçlar falan alacağız. Ama dediğim gibi videoyu burada beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenerek bana çok büyük destek O oh, Baya canımız gitti. Hatta birkaç kez daha basarsak büyük ihtimal ölürüz ama... Şu ölmeyeceğiz. Şimdi buradan çıkışı normalde keykartla veriliyor. Buradan açamıyoruz. Ama buradan açılabiliyordu sanırım. Hayır buradan da açılmıyor. Keykarta hala ihtiyacımız var. O yüzden kadını bekleyeceğim. Hanımefendi lütfen gelin. What? Aa burada place dynamite. Hile mi yaptı yoksa kendi dinamitini mi yerleştirdi? Tamam ben burayı da patlatırım. Burası demek ki gelmiş önceden. Ben fark edemedim çünkü yoktum bu arada. Aa polis girdi. Polis polis binaya girdi. Bak, polis bina. Ha buradan tamam. Bir çıkış veriyor sanırım bize. Tamam kaçtık. Güzel parayı aldım. Parayı aldım. Bir de polis helikopterini atlayabilirsem hijack diyeceğim. Hijack. Yemedim. Hijack yemedim. An tamam. Owner unlocklamış bunu. Hayır beni yakalayamayacaksın. Yakalayamayacaksın. Taktik budur işte. Taktik budur. Allah önüne çıktık. Taktik budur. Taktik budur. Derken. Evet yakaladılar. Ama çok güzeldi. Gayet güzeldi. Videoyu burada o zaman sonlandıralım. Dediğim gibi Roblox videolarına ben devam etmeyi planlıyorum. Sizin de desteğinizle birlikte e, Roblox videolarını çekeceğim. Ama desteğiniz gerçekten çok önemli. Videoyu, Her videoyu, her attığım Roblox videosunu izleyerek, keyifle izleyerek, eğer bunu yapabiliyorsam zaten e, elimden geleni yapmışımdır demektir. E, her videomu izleyerek, her videomu beğenerek bana çok büyük destek olabilirsiniz. E, dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu da burada tekrardan beğenmeyi unutmayın ve hoşça kalın diyorum. Görüşürüz, bay bay.